Karşımızda bir matris var ve matrisimizi burada koyu A ile gösterelim. Biliyorsunuz matrisler koyu büyük harflerle gösteriliyor. A matrisimiz 3'e 2 bir matris olsun. Elemanları da 1, eksi 2, 3, 0, 7 ve 5 olsun. Şimdi bu matrisin devriğini bulalım. Devrik matrisleri gösterirken üssü T üssü T ifadesini kullanırız. Yani bu örneğimizde A matrisinin devriği A üssü T şeklinde gösterilecek. Evet, A üssü T A matrisinin devriği olacak. Peki bir matrisin devriğini nasıl buluruz? Aslında çok basit. Devrik matriste satırlar sütun, olacak. Sütunlar da satır olacak. Hemen bunu gösterelim. A matrisi üzerinde gösterelim. Örnekte daha iyi anlayacaksınız. A matrisimizin 3 satırı var, 2 tane de sütunu var. Yani A matrisi 3'e 2 bir matris. Eğer satırlar sütun, sütunlar da satır olacaksa, devrik matrisimizin 2 satırı ve 3 sütunu olmalı. Öyle değil mi? Yani devrik matris 2'ye 3 bir matris olacak. A matrisimizin ilk satırında 1 ve eksi -2 var. O zaman bu satır sütun olacak. Gelin şimdi birlikte yazalım. Devrik matrisimizin ilk sütunu 1 ve eksi 2'den oluştu. İkinci satırda 3 ve 0 var. İkinci sütunumuzda o zaman 3 ve 0'dan oluşmuş oldu. Son satıra geldik. 7 ve 5 var ve böylece son sütunumuzu da oluşturmuş olduk. Evet, 7 ve 5. Başka bir şekilde yaklaşırsak, A matrisimizin ilk sütununda 1 3 ve 7 var. O halde devrik matrisimizin ilk satırı bu 3 elemandan oluşmalı. İkinci sütunda ise eksi 2, 0 ve 5 var. Bu sütun devrik matrisimizin ikinci satırını oluşturacak. Eksi 2, 0 ve 5. Şimdi bir örnek daha yapalım ve öğrendiklerimizi pekiştirelim. B matrisimiz, bu sefer b matrisine bakıyoruz. 2ye 2 iki bir matris ve elemanları eksi 1, 5, pi sayısı ve 3. B'nin devriği ne olmalı? İki satır ve iki sütunumuz var. O zaman yine iki satır ve iki sütunumuz olmalı. Yani devrik matrisimiz de 2'ye 2 bir matris olacak. İlk satırımız eksi 1 ve 5. O halde ilk sütunumuz eksi 1 ve 5 olacak. İkinci satırımız pi sayısı ve 3. Devrik matrisimizin ikinci sütunu da o zaman pi sayısı ve 3'ten oluşacak. Böylece bir matrisin devri nasıl alınır görmüş olduk. Çok da basit, böyle değil mi? Satırlar sütun, sütunlar da satır oldu. Hepsi bu kadar.